Sen ne dersen de O güzel gözlerin hislerimde Üzülmeyin Kaybetmeyin ben cahilim Günler geçiyor Bir sen bitiyor içimde Sensiz kalmayı öğretmedin sen Öğretmedin sen, Öl sen. Tamam, tamam, tamam, tamam. Kalk gidelim bu şehirde O güzel gözlerin hislerimde Üzülmeyin, kaybetmeyin ben cahilim Günler geçiyor, bir sen bitiyor İçimde Bilmem ki, Bilmem ki ben, sensiz kalmayı Bilmem öğretmedin ben. sen Öğretmedin, öğretmedin sen Kalk gidelim bu şehirden gece vakti Bansan bandan, bansan bandan